tekrar. Öncelikle e, çok teşekkürler ilginiz için bu webinara. E, belki projeyi biliyorsunuzdur ama ben kısaca bir anlatmak istiyorum. Neler yapıyoruz, neler yaptık daha doğrusu. Çünkü projenin sonuna geldik. E, biz bugünkü gibi dört adet daha webinar yaptık e, bu çalışmada. E, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği olarak e, UNFPA'nın yani e, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun ...finansal desteğiyle yürütüyoruz bu projeyi. Dört e, webinarda e, kayıtlarını zaten YouTube'dan izleyebilirsiniz. E, bu dört webinar, e, bir tanesi dijital şiddetin hukuki boyutlarıyla ilgiliydi. Biri psikolojik etkileriyle ilgiliydi. Bir diğeri sivil toplumun dijital şiddetteki rolüyle ilgiliydi. E, ondan sonrakinde de fe, e, en son webinarımızda da e, Facebook'tan bir yetkili kişi e, geldi, katıldı. Ve onda da aslında sosyal medya platformlarının dijital şiddetle mücadeledeki yerini konuştuk. Bugün de dijital şiddet ve güvenlik konuşacağız. Belki de en önemli konulardan biri. Onun dışında projede ben size şimdi chatten göndereceğim. Sosyal medya hesaplarına da bakabilirsiniz. Birçok özgün makale yayınladık web sitemizde. Bu makaleler alanında uzman kişiler tarafından yazılan belirli konuları kapsayan makalelerdi. Onun dışında çok yakında yani bir hafta belki 15 gün içinde KONDA ile birlikte Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırmayı gerçekleştirdik. Dijital şiddetin aslında boyutunu öğrenmek için Türkiye'deki. Çok ilginç sonuçlar var. Onu da zaten yayınlayacağız. Takip edersiniz. Bu tarz çalışmalar yaptık. Zaten ben Ayşe, Canan ve Betül konuşurken sunumlarını yaparken ben size chatten birçok şeyi paylaşmış olacağım diğer projelerimizle ilgili ve bu projeyle ilgili. Bugün de ne konuşacağız? Bugün biliyorsunuz dijital şiddet gündelik yaşamda ki şiddetin aslında sanal ortamdaki yansıması. Yani işte kadına şiddet, fiziki şiddet var ama bir taraftan mesela örnek veriyorum. Kadına şiddet dijitalde de var ve bunun yansıması bu. Hani evdeki şiddet dijitale de yansıyor bir şekilde. Peki bunda ne yapabiliriz? Yani dijital e, olarak alabileceğimiz önlemler neler? Yani bunlar nasıl baş edebiliriz? Aslında bunlar çok temel, çok da basit şeyler ama işte vaktimiz yok yapamıyoruz, bunları uygulamıyoruz. İşte bunlardan bahsedeceğiz biraz. E, eğitmenlerimiz diyeyim, e, sevgili eğitmenlerimiz kimler? Canan Bulut Uyanık, Ayşe Bulut ve Betül yıldız Hepsi alanında. Evet. E, şeyler. E, ben o zaman sözü ilk olarak Ayşe'ye veriyorum. Ve e, şey söylemeyi unuttum, özür dilerim. Soru kısmı, soru-cevap kısmı belki de bizim webinarın en önemli e, kısımlarından biri. Çünkü siz sordukça e, açılıyor konu, genişliyor ve biz de daha çok şey anlatabiliyoruz. O yüzden son bölümde yani e, üç arkadaşımız da e, konuşmalarını bitirdikten sonra son bölümde soruları alacağız. Ama siz bana özelden yazabilirsiniz aklınıza geldikçe soruları. Açıktan yazabilirsiniz. İsterseniz sesli, görüntülü sormak isterseniz de el kaldırıp e, sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi sonda toparlayalım istiyorum. Bir de kime soracağınızı da hani mesela söylerseniz mesela Canan'a soruyorum, Ayşe ya da Betül'e diye. O da çok iyi olur. Ben sözü Ayşe'ye bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Herkese merhaba öncelikle. Öncelikle ben bir kendimden bahsedeyim kısaca. Ben Ayşe Bulut, genetik mühendisliğim, genetik mühendisliği mezunuyum. Şu anda da... Çok özür diliyorum, şu an ekran bomba. Düzeltmeye çalışıyorum. Ben devam edeyim o esnavda. Genetik mühendisliği mezunuyum. Ee, şu anda da e, dijital güvenlik ve dijital şiddet üzerine e, araştırmalar yapıyorum. E, haricinde e, nörobilim ve psikoloji, kişisel gelişim üzerine araştırma yapan bir araştırmacıyım şu anda. E, Şunuza bağlamadım ama geçecek. Şimdi biz e, Neler hakkında konuşacağız ondan bahsedeyim. Belki aranızda hiç kimse e, duymamış olabilir siber zorbalık nedir? Onlar için e, öğrenim kazanım sağlasın. Duyanları da aşina olsun diye siber zorbalık nedir ondan bahsedeyim. E, dijital hayatta sosyal şiddetten, dijital şiddetin toplum ve birey üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. Kısaca, kısaca siber zorbalık nedir ondan bahsedelim. Siber zorbalık e, dijital teknolojiler kullanarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya, utandırmaya evvelik olarak tekrarlanan bir davranıştır. Siber zorbalığın temelinde aslında 3 e, temel e, özellik vardır. Bir tanesi gerçekten sürekli tekrar isteyen bir şeydir. E, ve bilinçli bir şekilde kastı yapılan saldırgan davranışlardır. E, aynı zamanda da e, siber zorbalık, e, kişinin mağdur olan kişiyle zorba olan kişinin psikolojik dengesizliği sonucu ortaya çıkar. Siber zorbalık kısacası bir psikolojik şiddet biçimidir diyebiliriz. E, tüm dünyada olduğu gibi maalesef günümüzde Türkiye'de de e, genellikle yaygınlaşan bir durumdur. Siber zorbalığın e, türlerine de değinecek olursak dışlama, taciz, e, kimlik avcılığı, kötüleme, inşa, saldırma gibi örnekler verebiliriz. Neden bu kadar ayrıntılı yaşıyoruz aslında? Çünkü siber zorbalık ee, günümüzde çok bilinmesi gereken bir şey. Çünkü e, bilinçli olduğumuzda, farkında olduğumuzda siber zorbalığın normalleşmemesini, günümüzde e, bu kadar radanlaşmamasını sağlarsak eğer daha e, bilinçli nesiller oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Ve siber zorbalık araştırımız var. Bunlar telefon, fotoğraf, video klibe, yazılı mesaj, e-posta, sohbet odaları, chatler oluyor. Kişisel, iş medyaları e, ağları, Sosyal paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma, web siteleri aracılığıyla e, siber zorbalık maalesef e, gerçekleştirebiliyor. Araştırmalara göre öğrencilerin %32'si siber zorbalığa bir şekilde karışıyor. %14.73'ün siber zorbalık yaptırabilmiyor. %17.10'un siber mağdur olduğu, 5.31'nin hem siber zorba hem siber mağdur olduğu tespit ediliyor. E, ve dijital şiddetin toplum ve birey üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Siber zorguldan varlıkla kalan bireylerde maalesef intihar düşüncesi de oluşabiliyor. Yemek bo yeme bozuklukları, kronik hastalıklar, görülen teptomlardan bazıları olmakla birlikte depresyon, evden kaçma, düşük özgüvenine sahip olma, zayıf akademik hayat ve çalışma hayatı, hayatta atılamama, insan ilişkilerinde gerilme ve sağlık ilişkiler kur kurmama gibi e sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bir de toplumsal etkileri var. Nasıl ki bireyin kendisi etkilendiği gibi halka zincir ilişkisi olarak düşünebiliriz bunu. E, bu mantıkla toplumda olumsuz yönde etkileniyor. Sağlıksız psikolojiye sahip insanlar sadece kendilerine değil topluma da olumsuz izler bırakıyor. Bir de biliyorsunuz ki e, dijital ortam iz bırakan bir ortam olduğu için öyle kolay kolay silinebilecek bir psikoloji şiddeti olmuyor siber zorbalık topluma kazanım sağlayan bireyleri yetiştirmek yerine sosyofobik, yasal düzeni uymayan, toplum ahlakını gözetmeyen, gelişme ve değişim desteklemeyen agresif alt yapılı bir toplum oluşmaya başlıyor. Bu da insanların sağlığını, hayatını olumsuz etkilemekle beraber suç oranlarını artırıyor. Refahta, toplumun refahında gerileme, duraksamalar yaşatıyor. Teknolojiye olan antipatiyle de teknolojik ilerlemeler geriliyor maalesef. Ve dijital hayatta sosyal şiddete e, örnek olarak bir e, örnekten bahsetmek istiyorum şu anda toplumsal cinsiyetçilik bu da gerçekten e, sosyal desteği azaltan bir durum. Sanal ortamlarda bulunan hemen herkesin her an karşılaşabileceği bir durum olmakla beraber sizler zorbalık. Bazı kişilerin e, daha fazla maruz kaldığını biliyoruz. Şu an çağımızda günümüzde özellikle pandemiyle birlikte bu kişiler genç yaştaki kullanıcılar, kız çocukları, kadınlar başta olmak üzere feminist kadınlar, LGBT bireyleri ve çeşitli durumlardan dolayı toplumda damgalanmaya maruz bırakılan e, olanlar olarak özetleyebiliriz. Ve e, cinsiyetçi dijital şiddet ve yalnızlaşma üzerine kurulu olduğundan sosyal desteğin azlığı, yaşanılan olumsuz psikolojik etkilerin şiddetini de artırıyor. Bu da kişilerde depresyon, dediğim gibi kaygı, travmatolojisi, stres bozukluğu gibi psikolojik semptomlar sağlıyor. Bunun sonucunda yalnızlaşma ve intihar düşüncesi, e, öz benliğe saygısızlık gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Yine bir araştırmaya göre 100 kadından 58'e zorbalığa uğruyor. Birleşmiş Milletler'in kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber e, şiddet dünya genelinde acil eylem çağrısı raporuna göre kadınların çevrim içi şiddete maruz kalma olasılığı erkeklerden daha fazla. Kadınların yüzde 8'inde çevrim içi taciz nedeniyle fiziksel güvenlik endişesi duyuyor, yaşıyor. İstismara maruz kalan kadının yüzde 8'i bilinçli olarak çevrim içi varlıklarını sürdürmüyor. Yani hesaplarını kapatıyorlar. İşte e, biliyorsunuz ki dijital hayat şu an çağımızın en önemli şeylerinden bir tanesi ve kendilerini izole ediyorlar. %75'i de sosyal medya alışkanlıkları maalesef değiştirmek zorunda kalıyor. Şimdi bir de siber zorbalığın çocuklarda ve gençlerdeki psikolojik etkilerine bakalım. Siber zorbalık gören çocuklar üzüntü, anksiyete, korku gibi duyguları hissettikleri için konsantrasyon bozukluğu nedeniyle okul notlarında düşmeler olduğu fark edilmiş. Siber zorbalık yaşayan çocukların e, okuldan kaçıp okula devamsızlık, okula silah gibi olumsuz davranışlar oluşturduğunu da yine e, göz, gözlemlemişler e, araştırmalara göre. E, siber zorbalık deneyimi gençler arasında depresyon, madde kullanımı, suç işleme oranları maalesef yükseltiyor. Ve e, gençler saldıranlık gibi davranış problemlerine daha yatkın bulunuyorlar. Şimdi bir de siber zorbaların ortak özelliklerini inceleyelim. Yapılan araştırmalar siber zorbalık uygulayanların profil özelliklerini şöyle ortaya koyuyor. Bu kişilerde kişilik problemleri var. Empati ve merhamet duyguları yok. Aile içindeki ilişki sorunu yaşayan ve daha çok narsistik kişiler özellik gösteren insanlar oluyor. Yine olarak bu kişiler şiddete eğilimli dediğim gibi ve başkalarına zarar vermekten maruz kaldıkları tipler oluyorlar. Başkalarını hükmetmek isteyen öfkelerini kontrol etmekte güçlük çeken kimseler kuralları uymayı da reddediyorlar. Bir de e, zorba gibi mağdur olan tarafımız da var. Bu mağdurum kişiler özelliklerinden bahsedeceğim. Bunlar sosyal toplumda duygusal problemler yaşayan, e, sosyal ve duygusal problemler yaşayan insanlar oluyor. Benlik saygısı maalesef düşük oluyor, arkadaş ilişkilerinden mutlu olmayıp, psikolojik problemleri olan, daha doğrusu hassas gelebileceğimiz, kişiler arası ilişkileri zayıf olan insanlar da e, siber zorbalığa karşı daha savunması kazabiliyorlar. E, bizim tabii biraz önlem olarak yapacağımız e, şeyleri Canan ve Betülhan'ın daha açık anlatacak. Ben şu an için kısaca okullarda ve eğitim neler kurmalı ondan bahsedip e, konuşmamı sağlandıracağım farkındalık geliştirecek etkili bir lider olunabilir, eğitimler verilebilir. Bu konuyla ilgili anketler Çünkü gerçekten araştırmalara göre fark edilmiş ki eğer eğitimle siber zorbalığın farkında ve bilincinde olan kısmı arttırılırsa, e, kişi hem kendini şiddete karşı koruyor hem siber saldırıya uğrayan kişiye karşı, siber zorbalığa uğrayana e, müdahale etme hakkını buluyor, daha cesur davranıyor açıkçası bu konuda. Haklarını bildiği için başkalarının haklarını da ihlal çıkma konusunda destek sağlıyorlar. dediğim gibi awareness programlar ve mücadele edici stratejiler planlayabiliriz. Şimdi teşekkür ediyorum. Gene neden dinletim teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşe. Ee, şimdi e, Ayşe'nin ben bu arada yazısını da attım. Ayşe'nin yazdığını hani bizim sistemimize olayı bir olan ona da bakabilirsiniz. aslında medyada discharge'ın ne boyutta anlatıldığı yazısı. O zaman eee ekranını kapatırsan betive geçebiliriz. Tabii Şimdi. şu an benim bilgisayarımda donma problemi yaşım dokuşa bakmayın. Ben kapatayım mı buradan istersen? Süper <gülüyor> tabii tamam. Yapabileceksin. Eee aslında e, sunumda da bir hep bir lekelenme diyeyim oldu. Öyle mi? Ee, şu an ben kapatamıyorum. Evet. Ben aldım ama. Süper oldu. Tamam. <gülüyor> Tamamdır. O zaman Betül sen de bir kısa kendini tanıtırsan. Tanıtır. Evet, evet. Tanıtacağım kendimi de. Ee, Ayşe'cim özellikle ağzına sağlık. Çok güzel konulara değinmişsin. Ee, siber zorbalık şu anda da çok çok sosyal medyada da e, başımıza gelen siber olsun, e, gerçek hayattaki zorbalıklar olsun. E, özellikle kadınlar için büyük bir problem. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim. Ben kimim? Ee, İskenderun Teknik Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. Mezuniyetimden sonra çeşitli sektörlerde yer aldım. Bunun içerisinde siber güvenlik uzman yardımcısı olarak iki yıl görev yaptım. Şu anda bir yazılım e, test mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum ama e, siber güvenliği çok yakından takip ediyorum. Hala siber güvenlik e, benim kalbimde kanayan yara. Bahsedeceğim konular şöyle... Şurayı aşağıya alayım. E, sosyal medya kullanımı derken burada sosyal medyayı kullanma ve kullanmamanın faydalarından bahsedeceğim. E, şiddetli güvensizlik bizim siber saldırılara karşı maruz olduğumuz ve siber sal, e, sosyal medyaya karşı olan şiddetli güvensizliğimiz ve e, sosyal medyada e, alınması gereken önlemlerden bahsedeceğim. Şimdi e, sabahtan beri sosyal medya diyorum ama genel olarak bir sosyal medyanın terim, e, tanımını yapalım. Tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımını ulaşmasını sağlayan medya sistemidir sosyal medya. Bu Instagram olsun, Facebook olsun, Whatsapp olsun, e, Twitter olsun pek çok platform e, bizim sosyal medya diye tanımladığımız platform oluyor. Sosyal alları hiç kullanmamak mümkün müdür? E, kendi fikrimce elbette mümkündür. E, çünkü insanların e, aslında e, şu anda çok büyük bir nimeti sahibiz. Elimiz, evimizde laptoplarımız, e, mobil telefonlarımız ve pek çok e, televizyonlarımıza kadar internet alanı sahibiz. E, i̇nternet olmayan e, ve bir e-posta hesabı olmayan bile aileler var. Ee, inanın kaçırdıkları bir şey yoktur ve dolu dolu yaşadıklarında da şahidim. Ama günümüz gereği e, sosyal ağlar sadece okul arkadaşlarımızın bağını e, kopmamasına yaramıyor. Aynı zamanda profesyonel yaşantımızı da etkiliyor. Bu noktada e, sosyal ağları hiç kullanmamak bence mümkün hani mümkündür ama e, yaşadığımız toplum gereksinme söz konusuyla mümkün değildir. Sosyal ağları kullanmamanın faydaları. İlk, orta ve lise arkadaşlarımız, lise arkadaşlarımızla bağlarımız kopmuyor. Burada uzakta olsak bile birbirimizden ne iş yaptığımız, ailelerimizden, hobilerimizden haberli, haberdar oluyoruz. Bu bağlar zaman zaman işimize bile yarayabiliyor. Hem normal hem profesyonel yaşam için güçlü bir ağ oluşturmamıza yarıyor. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Sosyal ağlar mevcut arkadaşlık bağının dışında yeni arkadaş ve yeni bağlantılar kurmaya da yardımcı oluyor. Normalde bir araya gelmemesi, gelmesi olanaksız olan iletişim grupları kurma. Şöyle bir örnek vereyim. Bir apartman toplantısı olduğunu düşünün. Bu toplantıya %50 katılımı neredeyse sağlamak mümkün değildir. Bir mucizedir. Ama biz ne yaparız? Apartman sakinlerini bir araya getirmek için bir WhatsApp grubu oluştururuz ve oradan herkes özgürce kendi fikirlerini beyan eder, düşüncelerini beyan ederler. Bu da aslında düşünürsek sürekli iletişim içinde olabileceğimiz bir dönüş olur. İşiniz ya da kariyerinizi geliştirmeye yarar. İster küçük bir işletme olun, isterse büyük bir işletme olun. YouTuber'lar, influencer'lar gibi Düşünürsek aslında e, sosyal medya, sosyal ağları iyi kullanırsak hem markamız hem de işimizi büyütebiliriz. Sosyal ağları kullanmamanın faydaları e, sevdiklerimize fazla vakit ayırmak derken insan e, fark edilmekten yani insanın temel ihtiyaçlarının başında fark edilmek vardır. E, başkalarına vakit ayırmak yerine kendimize vakit ayırmak, sevdiklerimize vakit ayırmak gibi imkanlarımız olabilir. Başkalarının ne yaptığına kafayı takmak yerine e, sosyal medyada e, bu dijital şiddetle ve içerikli olarak, bağlantılı olarak e, çoğu insanın hep yedikleri, içtikleri, kendilerini hep e, iyi, olan, iyi yönlerinden paylaştığı şeylerle kendimizi kıyaslamaya başlarız. Elimizde olan imkanlar veya olmayan imkanlar dahilinde çevremize psikolojik olarak baskılar yaparız. Bu da kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Ee, yani inanın gördüklerinizden %80'ini hemen hemen sahte ya da e, hayatlarına dair gördüğümüz sadece %20'lik bir dilim. Varoluşumuz anlam kazanmaya başlar. Bu noktada şöyle düşünün. E, her gün Instagram'dan ya da Facebook'tan, Twitter'dan herkes ne yapıyor diye 80-100 defa akıllı telefonumuza bakmak yerine 80-100 defa, yani 80-100 sayfa kitap okuduğumuzu düşünün. Ne kadar büyük bir vizyon, ne kadar büyük bir donanım sahibi oluruz. Ee, şimdi sosyal medyayı kullanmakla, kullanmamakla, kullanamamaktan, aslında bu iki terim tamamen birbirinden ayrı terimler, kavramlar. Burada sosyal medyanın e, kullanımında dijital dengeyi kurmanın öneminden bahsedeceğim. E, her zaman hayatta olduğumuz gibi aşkta da, parada da, kariyerde de bir dengeyi kurmak gerekiyor. Bunu da dijital dengeyi kurmakla da sosyal medyada sağlıklı, dengeli ve güvenli bir e, yaşam sağlarız, dijital yaşam sağlarız. Buradaki karikatürde de zaten gördüğünüz gibi sosyal medya karın, karın doyurmuyor diyoruz ama e, aslında bir nevi e, medya buradaki abimizin karnını doyuruyor. Ee, bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı hemen hemen hepimizin yaşadığı internetin kullanım amaçlarını bağımlılık oluşturabilecek şekilde e, büyütmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada yapılan araştırmalardan biraz e, bir kıstas verdim. İnternet bağımlısı olan kullanıcılar film, müzik siteleri, oyun siteleri, sohbet odaları gibi pek çok e, sitelerde zaman harcarken, internet bağımlısı olmayan kullanıcılar e, haber, alışveriş ve eğitim sitelerinde zaman harcıyor. Gerçi şu anda biraz daha alışveriş de yine bir bağımlılık e, noktasına gelmiş gibi gözüküyor. Sosyal medyaya e, olan şiddetli güvensizlik. Gelelim bu e, yakın zamanda, aslında bu noktada e, yakın zamanda yaşadığımız tehditlerden bahsedeceğim. E, ve bu tehditlerinde e, nasıl bu tehditlerden kendimizi koruyabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, birkaç tane haber topladım sizin için. Burada e, LinkedIn'in sahte iş tekliflerini e, kullandığı e, bir kimlik avı var. Aslında şöyle söyleyeyim: e, iş, ha, iş ararken ve iş hayatına girdiğimizde sektörde profesyonelleşmek için LinkedIn e, alanı kullanıyoruz. E, yakın zamanlarda da yeni bir iddia çıkıyor ve diyorlar ki e, çevrimiçi olarak satılan 5 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerinin kazındığı. Gösteriliyor. Kanıt olarak da 2 milyon kaydın sızdırıldığı iddia ediyor. Aslında böyle bir sızıntı da var. LinkedIn veya bunu Twitter gibi de düşünebiliriz. Bu platformlarında kendi apilerindeki kullanıcı bilgileri. Örneğin bir seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde hangi tarafı bir yaş skalası belirliyor kullanıcıların hesabına bakıyor. 18'de 55 yaş arası mesela. Orada pay, yapılan paylaşımlar, hangi tarafa daha fazla e, siyasi yazılar yazılmış. Bunlarla ilgili bir istatistik oluşturulması adına da e, platformlarda birazcık veri sızdırıyor. Kendilerini de sızdırdı. Aynı zamanda saldırganların da e, kinlik hava saldırıları yaptığını, yani bu apilere ulaştığını söyleyebilirim. Bununla ilgili bir blog yazısı var. Detaylı bilgi için buradan e, yazıya ulaşabilirsiniz. Piyango dolandırıcılığı aslında e, Facebook'taki reklam kampanyaları bu e, Google formları üzerinden anket aracılığıyla tanınmış marke, markaları taklit eden sahte sayfalardan oluşuyor. Bir bağlantıya tıklıyorsunuz Google formları görünümünde anket bilgileri dolduruyorsunuz. E, bu bağlantıda e, marka takibinden kaçınılması için e, girdiğiniz yerde markanın logosu veya herhangi bir e, adı yazmıyor, ismi kullanılmıyor. Bu noktada kaçınıldığını düşünüyorlar. Bu yeni bir saldırı aslında. E, kredi kartı ve pek çok bilgiye erişim hedefleniyor. Bazı durumlarda da bu bağlantı e, mesela bir formu doldurduk tekrardan ne yapıyor? kullanıcı? ödülünü almak için ekstra bir linke tıklıyor. Bu linke tıkladığında da buradan daha fazla dolandırıcılık yapan sitelere yönlendirilebiliyor bilgileri. Ödemeleri gözden geçirmek için kullanılan sosyal medya düğmeleri. Burada da kötü amaçlı e, bir yazılım var. Bu iki bölümden oluşuyor. Gizli bir yük var ve bu yükü okuyan ve gizli kodun elemlerini gerçekleştiren bir kod çözücü var. Saldırganlar görünüşte iyi huylu gibi gözüken sosyal medya şirketinin imajını uyguluyorlar. Araştırma yapılıyor bu e, saldırı üzerine ve bu saldırıda 6 ayrı şirketin kullanıldığı göz, e, gözlemleniyor. Bu şirketler de aslında çok iyi bildiğimiz Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest gibi şirketler kötü amaçlı yazılımın bir yönünü bularak analiz kötü amaçlı yazılımın e, amacını ortaya çıkar, çıkaramıyor yapılan analiz. Buradaki amaç ödeme sayfalarında ödemeleri gözden kaçırmak için kullanılan yeni bir teknik sosyal medya düğümleri aracılığıyla dağıtılıyor. Evet, yakın zamanda gerçekleşen ve çok çok sık karşılaştığımız Instagram, özellikle Instagram'da yapılan sosyal medya hesap hırsızlığı. Bu ünlülerin de, bu Varol gibi, Mehmet Okur gibi ünlülerin, Mehmet Okur'un da eşi, Yeliz Okur'da herhalde, ünlülerin de karşılaştığı bir durum. Aslında hemen hemen ben çok hani günde neredeyse yani bir ay içerisinde, e, günde bir kere mutlaka bir hesabım çalındı. Spamlar mısınız adı altında? Çok fazla e, gönderi görüyorum. Bunun e, asıl sebebi e, içinde e, ünlülerin de olduğu aynı şekilde para kazanmak, hesabı geri vermek için şantajlı para teknikinde bulunuyor. Vermeyenlerin de hesapları deşifre ediliyor ya da işte yakın tanıdıklarından para işte şu kadar bir hediye çeki varmış bana telefon numaranı yolla ya da kart bilgini yolla ya da paraya ihtiyacım var bana gönderir misin tarzında saldırılarda bulunuluyor. Bir de Instagram'ın akış yenilenmedi. E, durumu. Aslında akış yenilenmedi hatası internet bağlantısıyla ilgilenen, e, kaynaklanan bir e, sorun. Facebook'un altyapı çalışmasından dolayı Instagram ara ara akış e, hatası veriyor. E, ve şöyle veri kaybında da aslında hani Whatsapp'la iletişim kurmak isteyenler de uygulamaları eşim sağlamakta sıkıntı düşüyor. E, genel olarak hepsinin Facebook altyapısına sahip olmasından kaynaklı. E, yapılan e, açıkta, bulunan bir açıkta kendilerini e, bir nevi koruma gibi e, uyguladıkları bir yöntem de olabiliyor. Bu noktada sosyal medyada... E, Yakın zamandaki saldırı ve siber tehditlerden bahsettim. Siber zorbalıklardan bahsettik. E, bu noktada hangi önlemleri almamız gerekir? E, mevcut tehditleri gidermek için öncelikle interneti bağlandığımızda mutlaka ve mutlaka e, URL'leri kontrol edip e, IP tabanlı IOS'ları engellememiz gerekiyor. E, işte, uygulama, kullandığımız uygulamaları e-ticaret e olsun ya da... E, sosyal medyaya ait web uygulamaları olsun, mobil uygulamaları olsun, bunların e, mevcut yamaları güncel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Maillerimize gelen e-postaları e, her ne kadar tanıdığımız dahi olsa e, bilmediğimiz linklere tıklamayıp e, dosyaları indirmememiz gerekir. E, çok faktörlü oturum açma işlemleri bu tuğ faktör diye adlandırdığımız aslında e, cep telefonu olsun ya da soruyla olsun e, kimlik doğrulamaları e, zorunlu kılmamız gerekir. E, Oturum açma bilgilerine girmeden önce URL e, bilgileri ve güvenlik sertifikasını iki kez kontrol etmeliyiz. Burada e, URL kısmında bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarın yeşil ve güvenli olduğundan emin olmalıyız. Ya da girdiğimiz web sitesinin URL'inde işte facebook.com'u e, facebook.com tekoyla.com olursa burada bir sıkıntı olduğunu bilip, e, fark edip kendimizi bir nevi korumaya almanız gerekir. Parolalarımızı her zaman her yerde aynı şekilde kullanmamamız gerekir. Ee, ya da basit parolalar işte e, Merve 1-2-3, Ayşe Fatma tarzında e, böyle tahmin edilmesi ya da Galatasaraylıyım ultra aslan diyorum. Hani bu şekilde tahmini kolay olacak parolaları ve e, aynı parolaları aynı hesa farklı hesaplarda kullanmamamız gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beti lazağın sağlık ee, böyle birkaç soru geldi özelde ama direkt şimdi sana soracağım sana geldi ama en son soracağım tamamdır bu tempo tamam. gideceğiz direkt Canan bulut şöyle Canan'a vereyim çıkamadım ama şansı Zoom sayesinde pandemi döneminde dudak okumayı öğrendim ben. <gülüyor> Cananlar için dedi, pardon dedi falan. <gülüyor> ben bunu çok fazla yaşıyorum bu ara. Ee, bir dalgınlık var ama hayır olsun diyelim. Ee, öncelikle ben de Bötür'e teşekkür ediyorum, Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hani dinlerken ben bile eksikli, eksiklerim olduğunu gördüm. Ee, bence şey, yani biliyorum demek bile bazen yetmiyor yani her şeyi bilemiyoruz yeni şeyler öğreniyoruz teknoloji gelişiyor ben de bugün aslında hani arkadaşlarımın anlattığı yani kardeşlerimin anlattığı şeylere et bir şeyler söyleyeceğim ama biraz da hepimizin yaşadığı olaylardan aslında bahsetmek istiyorum Betül çok güzel bir noktaya değindi hani Instagram üzerinden işte mesajlar geliyor vesaire ben de iki gün önce yaklaşık iki 3 tane mesaj aldım ee, diğer kutusuna Instagram'da işte yardım hashtagiyle sizi bulduk ihtiyacımız var çocuğumuza bakamıyoruz tarzında ee, maalesef e, hani duygularımızla vicdanımızı harekete geçirecek mesajlar geliyor ee, ve çoğu insan çoğu vatandaş e, gerçekten inanıyor ve yardım etmeye başlıyor şimdi hangisine inanacağız inanacağız mı gerçekten ihtiyacı var mı insanların yoksa e, hani bu bir şey mi? Gerçekten bir e, tuzak mı? Nasıl bileceğiz? E, burada bir büyük soru işareti var. Aslında bu da bir siber zorbalık. Sizin duygularınızla oynuyorlar, e, vicdanınızla oynuyorlar bir şekilde. Instagram üzerinden e, bu tür paylaşımların yapılması, bu tür yardımların yapılması e, olmaması gereken bir durum. Ama hani son zamanlarda bu sevmeyazısı çocuklarımızın, çocuklarımız için toplanılan bağışlar ve bunların bile kötüye konulması insanlarda maalesef ki e, hani bir güven e, sıkıntısı, güvensizliğe sebep oldu. O yüzden hani e, herkesi buradan ben de deneyimlediğim için öğrenmek istiyorum. E, böyle mesajlara itibar etmeyin. E, çünkü bu tür insanlara hatta yazacağınız şey belki o mesajı açmanız bile e, o mesajı bir cevap atmanız bile hesabınızı ele geçirilmesini sağlıyor. Çünkü son zamanlarda şey de var. Kadına yönelik şiddet anketleri gönderilip yine hesap çalma çok popüler. Maalesef hani, tamam belli bir yaş biraz bilinçli bu konuda okuyor. Ama belli bir yaşta gerçekten hani bilmiyor. Sosyal medyayı kullanan kesim var. Çok yoğun bir şekilde. Ama bilmiyorlar. Ve bir şekilde basıp hesaplarını kaptırabiliyorlar. Biraz bundan bahsetmek istedim açıkçası. Ben biraz hemen hızlıca Konuya girdim ama e, kendimden de bahsedeyim, ben de e, bilgisayar mühendisiyim, 2016 yılında mezun oldum. Başşehir Üniversitesi'nde siber güvenlik merkezinde yaklaşık bir, bir yıl kadar çalışma imkanı oldu. E, sonrasında yazılım sektörüne atıldık e, ve işte akademik alanla birlikte devam ediyoruz. E, on, bundan iki yıl önce yani pandemiden önce aslında ben genel olarak siber güvenliğin çocukluğuna inme konusunda çalışmalar yaptım. Ee, özellikle e, ilkokul, ortaokul e, ve lise düzeyindeki e, küçük kardeşlerimizin diyeyim, ya da gençlerimizin diyeyim, e, gerçekten e, internetle haşır neşir ve interneti bilinçsizce kullanmasından kaynaklanan sıkıntıları e, ebeveynlerinden, öğretmenlerinden duydum ve buna yönelik bir proje başlattım. Bu şekilde siber zorbalıkla insanları tanıştırmaya başladım ancak işte pandemiden dolayı maalesef okullara olan e, şey... Okullara gidip onlara eğitim verme sürecim biraz askiyalındı. Ee, böyle bir talebi olan olursa da e, ilerleyen süreçlerde e, destek olmaya çalışırız diyelim. Ee, şimdi siber zorbalığı zaten e, bütün ve şey bahsetti. E, bence burada büyük bir soru var ben hani önemli gördüğüm bir soru. Bu da bir insan bir insana neden siber şiddet uygular? Yani nasıl bir e, gariz olabilir ki? Bu yola başvurmuş olabilir. Bu sorunun cevabı aslında uzman sosyologlar tarafından cevaplandı. Hepimizin tahmin edebileceği gibi de bu kişiler siber şiddete başvuruyorlar çünkü özgüvensizler. İşte bir popüler olma sevdası var. Çocukluktan göremediği ya da yetinemediği takdir edilme açlığı var. Bir çekememezlik durumu var. Hani o onda var, o niye yükseliyor, ben de e, kapmanıyım ya da o bunu hak etmiyor. Gereksiz bir Robin Hood'luk var aslında bazı noktalarda. E, onun dışında neler söyleyebiliriz? İşte gerçek hayatta e, toplum yahut ahlak çevresi tarafından bastırılmış dürtüleri süper ortamda dizginlemeye çalışıyor ve e, güvende hissediyor kendini. Bu güvenlik de nasıl oluyor? Anonim bir şekilde yapıyor bunları. Anonimlikte insanın hani zaten anonimim kimse beni bulamaz istediğim gibi kontrol edebilirim düşüncesi var. Ee, bu da maalesef aslında bence bir nevi siber şiddet, siber zorbalık bir nevi insanın e, o insan düşüncesini öldürdüğünü düşünüyorum. Son zamanlarda işte yaşadığımız olaylar, e, özellikle işte çocuklara yapılan e, genç şey, e, kadınlara yapılan hayvanlara yapılan şiddetler. Bir nevi aslında dijital platformlardan da etkilenerek yapılan şiddetler. Yani gerçekten kandıldırıcı olaylarla karşılaştık ve bunların hepsi aslında pandemi ortamında dijital platformları güvensiz kullanmak veya etkilenmek, psikolojik olarak etkilenmek de bunlara sebep olduğunu düşünüyorum ben. Zaten kişisel bir psikolojik bozukluğu oldu, na yani bariz ortada. Ama bunlarda etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yetişkin olmayanlar açısından teknoloji hızlı bir gelişim yani hızlı bir gelişime ayak uydurmaya çalışıyor. Böylece aileler de yetişkinleri ya da büyük insanları kontrol edemiyorlar ve bayağı bir büyük problemler çıkıyor ortaya. İşte nasıl üzüntü, stres, depresyon, burada okuduğunuz bütün etkiler aslında siber zorbalığı yansıtan, siber zorbalığa sebep olan duygular diyebiliriz. Şimdi ee, burada da bir gençten bahsediyoruz. Genel olarak aslında kitlemiz hep işte gençler, e, kadınlar e, maruz kalıyor ya da gençler e, bir şekilde e, buna siber zorbalığa ayak uyduruyor vesaire. E, yani şu anda çağımızda söyleyeyim yani iki yaşından itibaren çocukların eline telefon verilmeye başlandı. İki yaşından itibaren artık e, bir bebek diyeyim bebek e, kategorisindeki e, kişiler kendilerine işte Google Play'den oyun indirme, e, onun dışında farklı sitelere girmiyor çünkü çocuk bilinçsiz bir şekilde giriyor ve aile çocuğu bir şekilde işte e, elinde tutma, kontrol tutma e, adı altında e, sosyal medyaya işte sosyal ortama, internet ortamına maruz bırakıyor. E, şimdi biz e, nasıl fark edeceğiz çocuğun gerçekten sıkıntılı olduğunu, gerçekten e, siber zorbalığa uğradığını ya da buna meyilli olduğunu nasıl fark edeceğiz? Bir genç eğer işte iletişimden, iletişimi zayıfladıysa, sizinle iletişim kurmuyorsa, cihazları kullanırken gerginse, sinirliyse ya da korkuyorsa bir şeylerden, bir şeyleri açmaktan, işte ya baba sen bak, işte anne bir bakar mısın gibi ya da bir şeyleri size anlatmaktan artık çekiniyorsa, gece geç saatlere kadar onu internetin başında görüyorsanız ya da alışılmadık bir şekilde size tepkiler vermeye başlıyorsa, ee, bir şekilde orada bir o, o, orada bir sıkıntı var yani onun bir şekilde çocuğunuzla genç gençle arkadaşınıza ya da e, yaşadığınız kişiyle bağlantı kurarak bunu konuşmanız anlamanız, gözlemlemeniz gerekiyor ee, işte telefonlarda telefon üzerinde neler yapıyor genç e, biri paylaşımları neler arada bir onları gözlemlemek gerekiyor genel olarak aslında eğer bir çocuk e, bu cihazları kullanırken normal davranışlarda uygun olmayan bir şekilde davranıyorsa Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle bilgisayar oyunları yüzde 90 şiddet içeriyor dedik burada. Bilgisayar oyunları gerçekten insanları e, tamamen bence gerçek dünyadan kopartan oyunlar e, platformlar olmaya başladı. E, burada bireyin kesinlikle bilinçlenmesi gerekiyor. Gerekirse e, ek bir e, destek alması gerekiyor çünkü bilgisayar oyunu bildiğiniz aslında obezite ya yani, bir e, obezite sorunu gibi. Ee, nasıl söyleyeyim, i̇şte bir yalnızlık sorunu gibi psikolojik bir sorun haline gelmeye başladı insanlar. Da. Özellikle pandemi döneminde evdeyken bunları yaşamak büyük e, derecede e, zarara uğratıyor e, kişinin yaşamını. O yüzden biz şunu öneriyoruz. E, bu oyunlarla birlikte e, şiddetin e, artacağı bariz ortada. E, daha fazla mesela günde bir saat oynuyorsa o saati e, azaltmak Belki işte kullanılan ya da oynanan oyunları kontrol etmek, kimlerle konuştuğunu, kimlerle iletişime geçtiğini kesinlikle kontrol etmek önemli. Bunu da bariz bir şekilde işte bana vereceksin, ben bakacağım tarzında değil de daha kontrollü, daha sakin yaklaşmak gençleri biraz daha toparlar ve bundan e, koparmış olur. E, onun dışında çocukları internetteki zararlı içeriklerden nasıl koruyabiliriz? Ee, güzel bir soru. Hepimiz araştırıyoruz. internetten bakıyoruz. Her yerde de zaten detaylı bilgi var. Ee, ama şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, çocukları keskin bir şekilde internetten uzaklaştırmayız. interneti kapatamayız. İnterneti e, yasaklayamayız. Çocuk bir şekilde ona erişecek. Sadece bu ortamı güvenli hale getirebiliriz. Bunun için çalışmalar yapmalıyız. Şu anki e, çocuk nesil internetin varlığından önceki zaman bilmiyordu. Buna rağmen... Z kuşandı yani 1990'dan e, sonrası internet nasıl güvenli bir şekilde kullanacağını biliyor diyemeyiz yani maalesef çocuklar için uygun olmayan çevirmiçi çok sayıda web sitesi var içerikler var neredeyse e, birçok farklı sitelere girebiliyorlar hani Betül de bahsetti işte Facebook'taki e, işte linkler vesaire e, yani geçenlerde bir komşumuz geldi ve bana dedi ki e, benim işte telefonum da bir virüs var giremiyorum saçma sapan şeyler geliyor nasıl oldu bu diyorum işte bizim çocuk oyun indiriyor e, herhalde ondan geldi falan diyor ve gerçekten e, hani e, alaka aykırı şeyler e, çıkıyor reklamlarda ki bunu çocuklar görüyor e, o yüzden mutlaka e, gerekirse telefonlar için bir anti program antivirüs programı bilgisayarlar için de kesinlikle aynı şekilde e, koruyucu önlemler var. Bunlardan zaten Betim'de bahsettim neler, neler yapabileceğimizden. Şimdi e, burada ben biraz da hızlı bir şekilde dijital ortamda tacize nasıl başa çıkabiliriz? E, onlardan bahsedelim. E, hani hep e, komik bir şey haline gelmişti. Bilgisayarın kamerasını kapatma, ne olacak sanki seni mi izliyorlar gibi bir e, şey var. Yani i̇nsanların insanların böyle dalga geçtikleri bir konu vardır. Yıllarca sürmüş bir konudur bu. E, evet, Bilgisayar kamerası çok önemli arkadaşlar. Bilgisayar kamerasından ekran görüntüsü alınabiliyor. E, kesinlikle işte e, bilgisayar içerisindeki verilere erişilebiliyor. Bunlar e, gerçek, yaşanmış şeyler de var. E, i̇zlemediyseniz aslında çok eski bir film. İzlemeyenler için söyleyelim. hm var mutlaka onu izleyin. E, biraz daha teknik olarak anlatıyordu böyle bir saldırının nasıl yapılacağını. E, yani... Ekran görüntüsü alınabiliyor. Ee, kamera üzerinden dinlenebiliyoruz mikrofon ayarlarımızdan. Bilgisayarlarımızın ve telefonumuzun bilmediğimiz ve default dediğimiz yani aldığımız şekliyle gelen bazı açık ayarları var. Bu ayarları yapmadığımız takdirde kendimiz de verilerimiz de maalesef güvende değil. Ee, özellikle sosyal medyada profil gizliliği önemli. Hani Kendini gerçekten e, güvende hissetmek isteyenler profilini gizli tutmalılar. Hani ben tutmuyorum açıkçası ama e, yani ben gerçekten e, kendi çevremle sosyal hayatımı paylaşmak istiyorum diyorsanız mutlaka profilinizi gizleyin. Ve be, belli başlı ayarlarını yapın. Bu aslında detaylı bir konu. Bunun üzerine de e, makaleler yazdık, yazılar yazdık. Onları da paylaşabiliriz. E, Şirket e, yine platformumuzu da e, paylaşacaktır. Ee, onun dışında profillerin gizli kullanılması e, önemli dedik. Takipçilerin e, çok fazla olması e, bizi e, daha fazla şiddete, daha fazla tacize, daha fazla soruna e, götürecektir. E, ancak işte maalesef böyle büyük kitlere ulaşabilmek için de böyle bir yola başvuruyoruz. E, o yüzden eğer e, tabii bunlar tamamen opsiyonel, kendinizi korumak isterseniz Takipçilerinizi sınırlandırmak ve çevrenizi açmak tabii ki mantıklı olacaktır. Onun dışında e, konum servislerinizi, e, mesela yeni bir telefona geçiyorsunuz ve bütün uygulamalar sizden izin istiyor. Senin konumuna erişmek istiyorum, seni daha iyi tanımak istiyorum, e, sana özel teklifler sunmak istiyorum diye. E, arkadaşlar bunlara kanmayalım. Çünkü verileriniz e, illa bir şekilde tabii toplanıyor diye ama onu da açayım ne olacaktan ziyade Olabildiğince kendinizi nasıl güvende tutabiliriz ona bakalım. İşte Google hesabım var zaten her şey ele geçirildi, beni mi takip edecekler diye konuyu kapatmak bence bilinçli bir davranış değil. O yüzden olabildiğince kendinizi güvende tutmamız gerekiyor. Konum servislerimizi kapatalım, e, kişilerle verilerimizi paylaşmayalım, e, mail ağlarına çok fazla katılmayalım ki bunlar gerçekten e, hani bilinçsiz mail ağlarına katılmak da. E, bize yanlış yönlendirebilir. O yüzden güvenliğiniz mail ağlarına katılmak, onlardan bilgi almak çok önemli. E, zararlı yazılımlar kamera, mikrofona erişebilir. Dediğimiz gibi farklı virüs çeşitleri var. Farklı ortamlardan e, ulaşabilir. Şimdi çoğumuz için şimdi, yani masaüstü uygulamalardan bahsetmeyeceğim. Çünkü çoğu vaktimiz telefon üzerinde geçiyor. Telefonda işte bu Betül'ün de bahsettiği two-factor dediğimiz e, ayarları mutlaka bütün sosyal mecralar için yaparsanız ee, sizin açınızdan çok daha güvenli bir şekilde internette gezersiniz. Ee, bununla dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, onun için de kim takipten çıkarttı, kim görüntüledi gibi uygulamalar tamamen hesaplarımızı ele geçirmek için yapılmış e, uygulamalardır. Güvenlisi var mı? Elbette vardır ama yani siz bir şifrenizi verdiğiniz zaman, e, sosyal medya araçlarınızın e, şifresini verdiğiniz zaman zaten bunun hani herhangi bir güvenli tarafı kalmıyor. Verilerinize erişebiliyor üçüncü part uygulamalar. O yüzden kişisel verilerinizi her zaman koruyun. Bunun kanun maddelerini oturup okuyun demeyeceğim ama belli başlı noktaları bilmemiz gerekir. Burada da yine ben e, hukuki düzenlemelerden bahsettim. E, çok detaya girmeyeceğim ama eğer e, detaya girmek istiyorum, ben e, öğrenmek istiyorum derseniz, 7253. 3 sayılı e, sosyal medya yasası e, tamamen bunu e, anlatan bir yasa. E, mutlaka araştırıp öğrenebilirsiniz diyeyim. E, çok da sıkmadan. Çünkü sorular da var. Emeğinin soruları üzerinden gidersek daha interaktif olacaktır. E, son olarak Siber zorbalığa maruz kaldık bir şekilde. Ee, nasıl başa çıkacağız bununla? Siber zorbalığa yani bir şekilde maruz kaldınız. Korkmayın. Kendinizi yine güvende hissedeceğiniz platformlar var. Hiçbir zaman kimsenin elinde değilsiniz. Kimse sizi tehdit edemez. Ee, bir şekilde kendinizi savunun. Ee, onu yapan kişileri ortaya çıkartın, saklamayın. Ee, bir tanıdığınızda paylaşın mutlaka bunları. Burada işte özel kanunlar var, suç kanunları var. Bunun için gerekli mecralara başvurabilirsiniz. Aile Bakanlığı, onun dışında işte polisi arayabilirsiniz. Siber şiddetle ilgilenen, emniyetin kendi birimleri var, siber suçlarla ilgilenen. Oraları arayabilirsiniz, şikayet edebilirsiniz. Hemen böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman bir ekran görüntüsü almanız elinize delil olacaktır. Kaç tarafı? Ee, bir şekilde hukuki haklarınızı e, savunabilirsiniz diyelim. Ee, onun dışında işte kayıtlı verilerimiz var. Bunlar dijital izlerimiz oluyor. Dijital platformda. Hani ayak izi gibi düşünün doğadaki ayak izi gibi. Dijital platformda da dijital izlerimiz var. Ee, o yüzden bunlar e, kayıt altına alınıyor. Dikkat etmemiz lazım. Ee, unutmamak gerekir ki olduğumuz dijital platformlar e, bizim için her geçen gün daha da büyüyor, daha da fazla dijitalizmimizi elde ediyor. E, bunun içinde e, dijital dünyanın nimetlerini ve kolaylaştırıcılarını kullanarak güvenli bir şekilde internette dolaşabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Birazcık böyle e, bilgi bazında anlattım, ama sorular üzerinden gidersek yani bunları konuşmak zorundayız aslında. Bir şekilde insanları anlatmak zorundayız çünkü. Bilmeyen çok fazla kitle var, bilen de bilmeyeni anlatmalı diye sözü şirkete bırakıyorum. Ben o zaman son söz gibi toparlıyorum. Betim sözü sana veriyorum. Sen de son bir şey söylemek lazım. Çok keyifli. Bizlerin bile böyle yeni yeni öğrendiği çok dolu bir webinar oldu. Vakit ayıran ve bu platformda bizlerin bulmamızı sağlayan yani şirket hocam ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma ve kızın da öyle olduğunu düşünüyorum. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben zaten şahsen teşekkür ediyorum üçünüze de. Hem de şimdiye kadarki diğerleri diğerleri mı bilmiyorum ama en güzel webinar akışını <gülüyor> size teşekkür ediyorum. Ayşe o zaman son söz senin olsun. Son olarak ben de e, Şevket hocama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum, dinleyen. E, Gerçekten çok keyif aldığım bir webinar oldu benim için de. İnşallah siz de keyif almışsınızdır, verimli olmuştur diyorum. Gerçekte soruları olanlar yine bizim linkedin ve e, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıp e, her türlü bize danışabilirler. Aynen, elimizdeki kaynakları da paylaşırız. Yani ne varsa. Şevket de sağolsun da linkleri paylaşıyor şu anda. Sürekli için el paylaşıyorum gönderdim. Bu lakin sizden kaç kısa, e, Bu Firefox molatörü gönderdim. Herhalde Betül'ün anlattığı kısma denk geldi o. Hani bu veri ihlalleri için. Ben çok seviyorum orayı. Hani üye, üyeyim zaten Firefox'un o şeyini. Nerede veri sızıntısı olduğu zaman hemen haberim geliyor bana ve mesela LinkedIn'de oldu diyelim. Ki geçenlerde oldu herhalde değil mi? 2 gün önce falan. Evet. yakın kadar LinkedIn hesabının hemen şifresini değiştiriyorum. Bir yapıyorum. Hani haberim oluyor en azından. O yüzden işe yarıyor. Onu da kullanabilirsiniz diyorum. O zaman ben de teşekkür ederim herkese. Dediğim gibi bütün webinar kayıtlarımız YouTube'da oluyor. Bu da yüklenecek yakında. Oradan da hani bakarsınız. Projede yazı yazmak isterseniz kapımız her zaman açık bu tarz konulara. Benden de bu kadar. Derneğimizi takip edebilirsiniz. Çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum katılınız için. Eğitmenlerimiz, sevgili Canan'a, Betül'e ve Ayşe'ye de Teşekkür, ederim, Teşekkür ederiz ayrıca. Hoşça kalın, iyi akşamlar.